Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım inşallah iyisinizdir ben Şengül efendim sizler için 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım eski eş eski sevgili gidenlerde dönüş var mı barış var mı ya da akıllarından ne geçiyor kalplerinden ne geçiyor sizler için şöyle onlara bakacağım kısaca canlar Üçlü üçlü çekmek durumundayım. Çünkü yüklemelerde güçlük çekiyorum. Sevgili arkadaşlarım daha yüklemelerim olacak. Bu yüzden üç üç yapıyorum. Affınıza sığınarak sevgili yengeç arkadaşımın eksinden giriş yapıyorum. balıkçımdan çıkıyorum. Evet sevgili yengeç arkadaş derken. Hmm, iyi güzel harika. Yengeçlerden başlıyoruz. Balıklardan çıkıyoruz canlar. Bakayım sizinkiler ne düşünüyor. Evet. Evet. Sevgili yengeçler. Evet yengeç arkadaşlarım. Güzel insanlar. Karşı taraf sizin taraf. Sevgili yengeç arkadaşım. Karşı taraf sizinle ortak noktada anlaşmayı planlıyor olabilir. Şu aralar, şu dönem. 30 Eylül'e kadardır açılımım. Sevgili arkadaşlar bakın ortak noktada anlaşma çıktı karşı tarafa. Eski eşiniz, eski sevgiliniz, eski kız arkadaş, erkek arkadaş hiç fark etmiyor. Geneldir. Sevgili arkadaşlar bakın sizinle ortak noktada anlaşmayı kalbinden aklından bu insan geçiriyor olabilir. Siz ise sizde aynı şekliyle hem ikilemdesiniz sevgili yengeç arkadaşım hem de bir yerde karşı taraftan da onay istiyorsunuz. Bakın kartımız hem ikilem kartıdır hem onay bekliyorsunuz hem haber bekliyorsunuz. Merak etmeyin karşı taraftan size haber gelecek haber bekleyen arkadaşlarım için karşı taraf ortak noktada anlaşalım birbirimizi tekrar sahiplenelim diyecek bakın siz sevgili yengeç arkadaşlarım bazı şeyleri bazı yengeç arkadaşlarım diyorum hepiniz için söylemiyorum geçmişin olumsuzluğu her neydi ise bu karşı partnerinizle örtü çekmek isteyebilirsiniz yani geçmişi bitirelim geçmişin olumsuzlukları her neyse bunu bitirelim ortak noktada anlaşalım tamam varım sen de beni onayla Güzelce bana haberi gönder birbirimizi sahiplenelim bakın haber gelecek size o da size haber gönderecek fakat buraya gelindiğinde efendim her şey iyi iyi iyi giderken burada bir azize belirdi bu azize neyin nesi bir bakalım aslında karşı taraf bakın sizinle anlaşmak istiyor güzel bir şekilde yakın gelecekte haber de gönderecek tutuculuk da var. Bazı arkadaşlarımın hafiften biraz böyle içinde bir öfke durumları da olabilir. Çünkü kartımız her ikisi de öfkeden de size der. Diyemeyiz ki bütün yengeçlerin partnerleri süper üstünde süper iyiler diyemeyiz. Bazı partnerleriniz tabii ki sevgili yengeç arkadaşlarıma bir miktar İç dünyalarından kızgınlık duyabilirler canlar, bunu da söyleyelim. Tamam geçmişe dair mutlaka. Bu mutlaka var. Şimdi bakalım bu niyinle sevmiş. Değil. Yani sizi aramak istiyor bu insan. Bakın sizinle, sizinle bu insan tekrar ortak noktada anlaşmak istiyor. Çünkü bir mutsuzluğu var. Başkasına geldi bu. Bakın. Burada bir mutsuzluğu var, bir durgunluğu, bir hayattan keyif almama durumları var. Sevgili yengecim, evet, keyifsiz. Çünkü neden? Hayatında sen yoksun. Buyurun, sizi arıyor. Arayacak, merak etme daha fazla da kurcalamayacağım. Güzel, harika haberler de gönderecek. Niçin gönderecek? Tekrar benim hayatıma dahil ol. Ben keyif almıyorum. Ben mutsuzum. Bana sen lazımsın. Seninle ortak noktada anlaşalım. Boş ver sen Azize'yi. Ben demiyorum tabii arkadaşlar bunu. Karşı partneriniz diyor. Anlayın yani ne olduğunu. Sen boş ver Azize'yi. Azize'yi kim tınlar Ortak noktada anlaşalım. Benim şu keyifsizliğimi bir kenara bırakalım. Beraberce yaşayalım, gidelim. Ne diyeyim? Aynen çünkü acı çekiyor sizin acınızı çekiyor sizin etkiniz altında sevgili yengeçlerim ah benim yengeçlerim çok güzel çıktı bu açılım hadi bakalım karşı taraf sizin peşinizde zamana bırak diyor meleğim sevgili yengeç arkadaşıma bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor hani hemen evet demek istiyorsun veya istemiyorsun zamana bırak hemen acele etme şöyle önce sağlıklı bir düşün diyor sevgili yengeç arkadaşıma güzel insanı çok güzel karşı taraf etkiniz altında siz onun hayatında olmadan sevgili yengeç arkadaşım karşı taraf keyifsiz mutsuz azize ne kadar ne verebilir değil mi ne kadar arada azize engeller olsa da benim sevgili yengecim olmadan karşı taraf mutluluğu bulamıyor bitti Hadi bakalım iyisiniz. Sevgili yengeç arkadaşımızın da 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımını tamamladı Şimdi akrepciklerime geldik. Sevgili akrep arkadaşlarımın eski eşleri eski sevgilileri eski kız arkadaş, erkek arkadaş eksler ya eksler küsler, müsler işte onlar hepsi içinde. Bakayım ne düşünüyorlar hakkınızda. Hani ne kadar barış olmasa da ne düşünüyorlar? Onlara bir bakalım canlar var mı Barış haber göndermek istiyorlar mı neyin nesi sizden haber bekliyorlar mı kalpler çok kırık çok kalpler çok kırık Canlar şöyle bir bakalım sevgili akrab arkadaşlarım için Evet Karşı partner ve siz sevgili akrab arkadaşım. Siz zaten artık sıkıntıların içinde boğulacak hale gelmişsiniz de. Sevgili akrab arkadaşlarım bir şeyler askıya almışsınız bakın. Aslında birçok şeyi aydınlatmışsınız da. Bazı şeylerin de içinden çıkamayınca ki ben her zaman söylerim. Dört dörtlük yaşantı yok. Mutlaka bir yerden sıkıntımız olacaktır. Bazı şeyleri askıya almışsınız. Tam siz askıya almışsınız. Karşı taraf askıya aldığınızı çaktığı an hedef belirliyor. Niçin hedef belirliyor? Tekrar sizi kendine çekmek için. Evet bu iş budur zaten. Tam kaybedeceğini çaktığı an işler değişiverir. Siz bakın burada kendinizi kenara çekmişsiniz. Burada da ikilemdesiniz. Karşı taraf hedefi belirliyor. Benim tekrar akrebi ne yapıp yapıp kendime çekmem lazım. Benim sevgili akrebim bir anda bu duruma evet demiyor. Bir şok bir kırgınlık bir küçük çaplı tartışma, hafif bir karşı tarafta bir şok etrisi yaratabilir. Çünkü canı yanmıştır, kandırılmıştır. Hani herkese de bunu söylemeyeyim de canlar. Mutlaka bir şey var burada değil mi? Karşı partnerleriniz de kızmasın bana, oraları kurcalama diyebilirler. Kızmasınlar bana. Yenileniyor bakın sizin partneriniz. Sizi kaybetmemek için bu şoktan sonra hedefi belirledi, yenilenmeye gidiyor. Ve yenilenmeye de giderken de diyor ki bu insan kendini hem sorgulayacak hem yenilenecek. Kartı görüyorsunuz mahkeme kartı içsel sorguluyor bu insan. Ben nerede hata yaptım veya neden böyle oldu ama ne olursa olsun o benim gerçek aşkım diyor. Çünkü bu kartımız gerçek aşkla tanışmaktan söz eder sevgili akrep arkadaşlarım. Sizi bu insan bir yerde de gerçek aşkı olarak görüyor. Bakın şu 3'ü size ait Sıkıntılısınız Kararsızsınız Kalbiniz kırık ikilemdesiniz. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam Acaba ne yapsam öyle hemen de Tabi ki de evet denmez değil mi Karşı tarafta pes etmiyor Hedef belirlemiş Şok yaşamış çünkü akrep hemen Evet demiyor Kendini sorguluyor ben ne hatalar işledim Bırakalım hataları Bir kenara Akrep benim gerçek aşkım diyor, ben gerçek aşkla tanıştım ama akrep ne kadar beni istemiyor olsa da öyle yağma yok. Ben imparatorum, ben aşık kadınım veya ben aşık adamım, cesaretim bana yeter ben istediğimi alırım yok öyle benden kaçamazsın yok öyle benden kurtulamazsın ben kolay kolay pes etmem ben imparatorum diyecek karşı taraf canlar bunu ben söylemiyorum bakın imparator çıktı karşı taraf direnecek çünkü neden sizinle güçlü adım atacağını düşünüyor daha fazla açayım mı canlar açayım mı? Hadi bakalım aslında net çıktı da yine de bakalım biraz daha açalım. Biraz daha açayım. Sevgili akrep arkadaşlarım için her an renk değişebilir. Ee, akrep evet demezse karşı taraf ne yapar? İster istemez. Küçük çaplı da olsa yalana dolana illegale başvurur. Neden? Çünkü sizi kendine çekmesi lazım. Evet. Kaderi değiştirmek istiyor. Neyi değiştirmek istiyor? Sizin bu duygu düşüncelerinizi Karşı taraf değiştirmek istiyor canlar Evet akrep diyor Bu şekil bu şekil bu şekil düşünemez Bunların bir an önce değişmesi lazım Bu düşünceler gitmeli Bunu ben nasıl yapabilirim? Küçük çaplı bir oyun Yanlış anlamasın karşı tarafta sizde canlar Küçük çaplı bir yalan Anlayın ya işte bu Ben onu diyor korkutursam ne bileyim tedirgin yaparsam ne olur akrep diyor tedirgin olur korkar böylelikle bu olumsuz bana karşı düşüncelerini ben değiştirmiş olurum karşı taraf bu düşüncede tamam bakın korkulu hale görünüyor. sizi kaybetmemek için savaşa giriyor ah benim daha fazla açmayacağım canlar daha fazla açmayacağım çünkü sırada balıkcığımız da var bakın karşı tarafın bu halleri benim akrepciğimin dengesini kaydırıyor dengesini Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle diyor sen bana sabır ihsan ehli. ama güzel bir şey sevgili akrep kardeşim ne kadar güzel sizi kaybetmemek için yalan dolan ama yapmak zorunda yapmak zorunda Niçin? çünkü sizi seviyor kaybetmekten korkuyor şu hale bakar mısınız bu kişi bay ya da bayan hiç önemli değil sizin için ay ne diyeyim yani sizi kaybetmemek için elinden geleni ardına bırakmıyor böylesi güzel işte işte böylesi iyi ama tabi karar sizin canlar karar sizin ben istemiyene karşıyım isteyene karşı değilim tabi karar sizin canlarım benim bir de istemeyenler var ben onlara karşı bizi istemeyeni ben hiç istemem diyor kesip atıyorum akışta ol diyor meleğim sevgili akrepciğime sen akışta ol karşı taraf zaten mücadeleyle sana gelecek diyor ya da seni rahat bırakmayacak diyor bırak seni gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor evet diyor ki direnme direnme sal kendini diyor sevgili akrep arkadaşıma çünkü siz kaçtıkça karşı taraf sizi kovalıyor bitti ve kovalamakla da kalmayıp sizin için risk de alıyor bakın destenin altı adil yoldan sizi başarı görüyor bu insan sevgili akrab arkadaşım 150 insan işte budur kişi mücadele verecek sizin için sizi kazanmak için mücadele verecek helalsiniz canlar işte bu kararlılık budur sevgili akrab arkadaşım çok güzel çıktı harika tabi hepsi böyle çıkmıyor size güzel çıktı bu hafta Evet, sevgili akrep arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi narin balıklarımıza geldik. Bakalım balık arkadaşlarımızın eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş ne düşünüyor? Barışmak istiyorlar mı? İçlerinden, kalplerinden geçen ne? Şöyle bir bakalım canlar. Çünkü tarotumuzdan kaçmıyor. Mutlaka birilerinin hayatı çıkacak burada. Pardon, şöyle ekrana karşı açalım. Evet. Sevgili narin balıkçıklarımızın karşı partnerleri ne düşünüyor? Evet sevgili balıkçıklarım benim güzel balıklarım. Ben öyle derim. Sevgili balık arkadaşlarım. Güzel insanlar bakın. Karşı taraf karşı partneriniz ve siz. Siz. Kötü alışkanlıklardan hem kurtulmak istiyorsunuz hem de bir yerde de hayaller derdindesiniz hayallerden artık körelmişsiniz önünüzü göremez hale gelmiş benim sevgili balık arkadaşım tamam olabilir karşı taraf sizin cazibeniz altında fakat bir yerde de hafiften bunu da söylemek durumundayım öfkede duyuyor niçin öfke duyuyor Belli ki hemen de bu insana siz evet dememişsiniz. Biraz mırın kırın yaptığınız olabilir, değil mi? Yaptınız bunu. Öyle hemen evet demek var mı? Yok. Bundan dolayı da size hafif hafif kızgınlık duyabilir bu insan, karşı partneriniz. Yanı sıra da e unutma da unutamıyor çünkü etkiniz altında, cazibeniz altında. Siz de zaten artık ne der ne derler ona ya. Nevri dönmüş mü diyeyim canlar? önümü göremiyor diyeyim. Bakın hem kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsunuz, artık diyorsunuz bu hayatımın bu kadersizlik de neyin nesi değişsin artık ne varsa benim hayatımda değişsin diyor tabii ki bir anda bir şeyler değişmiyor hem bir yerde de bir dünya hayalleriniz var karşı tarafla karşı taraf yakın gelecekte bakın size haber gönderecek aynı şekliyle siz de karşı tarafa haber göndereceksiniz canlar yarı yarıya çıkmış bu yarı yarıya çünkü siz de karşı tarafa hayranlık duyuyorsunuz bir de böyle bir şey var her iki taraf %50 karşı taraf size haber gönderecek %50 de benim balıkçıklarım karşı tarafa haber gönderecek çünkü karşı taraf sizi kaybetmekten korkuyor bakın korkular içerisinde sizi kaybetmekten korkuyor ve bazı şeyler burada askıya alınmış canlar neden hangisiniz bakın hanginiz veya hangi taraf bir şeylerin içinden çıkamadı da burada askıya alındı bakalım mı bakalım askı durumu çıkmış bu taraflardan biri de gördüğünüz gibi hayattan keyif almıyor nedir bu keyifsizlik bizde böyle arkadaşlar ya Ne bakalım hmm, hay, benim balıkçığım Artık canına tak etmiş. Tamam zaman zaman zaten insan ruh hali değişkendir. Dediğim gibi biraz git yerleriniz var sevgili balık arkadaşlarım. Hem kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsunuz hem de hayalleriniz de var. Hayranlık duyuyorsunuz ama gelin görün ki olmuyor. Bir şeyler uymuyor değil mi canlar? İster istemez sıkıntıların içinden çıkılmıyor. Bundan dolayı da askıyı alan kim? benim sevgili balık arkadaşım tabana kuvvet kaçmak istiyor bakın sıkıntılardan kaçmak demektir siz bunu yaparken karşı taraf sizi kaybetmekten korkuyor sizi kaybetmekten korktuğu için sizinle tekrar yanlış anlamayın maceraya atılmak demektir sizinle bu insan maceraya atılmak istiyor siz kaçmaya çalışacaksınız canlar size haber gönderiyor sevgili arkadaşlarım çünkü cazibeniz altında sizi unutamıyor sizinle maceraya atılmak istiyor engelli biri de olabilir yanlış anlamayın anne baba aile engeli olabilir ya da böyle bir engel durumu söz konusu öyle diyelim öyle olsun bir bakalım bakalım benim balıkçığım nereye kadar kaçacak hmm, bir keyifsizlik durumu var ben kadersizim ben talihsizim diyor benim balıkçığım bundan dolayı kaçmak istiyor hmm, aslında haksız da sayılmazsın sevgili balıkçığım haksız da sayılmazsın yanlış anlamayın lütfen yanlış anlamayın bakın karşı taraf bu insan her kim ise yanlış anlamayın canlar affınıza sığınıyorum bütün balıkların partnerleri evli diyemem evli değil ise bakın evli olanlar da çıktı burada. evli değil ise aile anne baba abla engeli var anne baba aile engeli abla engeli büyükler ailem annem babam engel ya bitti bu kadar yani ben evli değilsem evli olanlar için eş engeli var canlar bunu söylemek durumundayım bekarsa karşı partneriniz ki siz partnerinizin medeni durumunu bilirsiniz bekar ise kesinlikle anne baba abla abi gibi aile büyüklerinin engeli var bu insanda bundan dolayı da Gizlice yanlış anlamayın bakın sizden onay istiyor bu insan. Ama evli olduğunu farz edecek olursak hmm, yine aynı şekliyle ne olacak canım takılırız. Ben zaten mutsuzum sensiz olamam. Senin caziben altındayım diyor karşı partneriniz. Engelli ise sevgili arkadaşlarım yani ne diyeyim bir yerde de bir yerde de sizi kaybetme korkusundan bakın bir şeyleri bitirmeye çalışıyor ama yine de güvenemeyiz, güvenemeyiz. Çünkü aile meselesine dikkat çıktı engelli biri ise bu insan aile meselesine dikkat çıktı. Hemen ötesinde siz kaçıp tıpkıca kaçıyorsunuz yani tabana kuvvet kaçıyorsunuz burada. Bir yerde de sizi kaybetmemek için oldu tamam dur dur dur. Dur tamam bitirdim dur. Bunlar bizim toplumumuzda olan şeyler. Ondan sonra balık geriye dönüp baktığı an olay yine değişiyor. Bitirme olayı gidiyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Ondan sonra cık, olmaz. Biraz bir şeylere dikkat etmek lazım. Ne oldu az önce bitiriyordun. Hani ne olsun bunu niye attın? Az önce bitiriyordun işte. Bunlar bunlar iyi şeyler değil canlar. Bunlar <gülüyor> bunlar iyi şeyler değil. Ondan sonra niye gülüyorsun? Şengül diyorlar. Ne diyeyim ben bilmiyorum. Ben de böyle yani cık. Her şey birbirine girdi. O yüzden ben bunları biliyorum canlar. Bunlar gel gitti işler. Gel git. Gel git. Ne derler? Kaçan kovalanır. Kaç mı? Ben karışmıyorum. Bir şey diyecektim ama şimdi. Neyse ben karışmıyorum. saygı duyuyorum canlar. Saygı duyuyorum. Tamam. Kararınız neyse Şengül'ün saygısı var. Tamam mı? Her şey ortada. Bu kadar ne diyor? Ha, bak meleğim bana katılmıyor sevgili arkadaşım meleğim bana katılmıyor şu anda katılmıyor karşı taraf diyor ısrarla balığı kovalarken Şengül niye öyle söylüyorsun diyor beni kenara bırakıp balığa diyor ki ya karşı taraf o kadar diyor çabalıyor durma sen de ona bir adım at diyor e ne diyeyim melekle sizi baş başa bırakıyorum canlar ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış sevgili balık arkadaşım güzel kardeşim Tabii ki karar sizin ne diyeyim bilmiyorum ki bu taraf biraz bu bukalemun gibi çıktı ama yani her an her şey olabilir bilemiyorum yine de saygım var sizleri seviyorum efendim bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımın beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa Kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonra açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Sizleri seviyorum sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar vallahi dışarıdan tıkırtılar duydum. Öyle bir kav geldi bana canlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Siz Şengül'e bakmayın. Her şeyin hayırlısı. Hoşçakalın güzeller.